Merhaba teknoloji takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte daha orijinal piyasaya çıkmadan çakmasına ulaştığımız iPhone 8'i inceliyoruz. Evet arkadaşlar masamıza geçtik ve iPhone 8'in çakmasına yakından bakmaya başlayabiliriz. Şöyle ön tarafı bir kaldıralım. Ve gördüğünüz gibi karşımıza direkt bir home tuşu olmayan iPhone 8 çakması çıkıyor. Başlayabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi bir ana ekran tuşumuz yok. Buraya içeriye bir tane tuş koymuşlar. Buna bastığımız zaman gözükmeyen bir tuş. Ayrıca bir sınırsız çerçeve yapmaya çalışmışlar. Olmamış, neden olmamış derseniz Şöyle bastığımız zaman üstte ve alt tarafta Siyah bantları görüyoruz. Standart iPhone'lara çok yakın bir tasarım var ilk bakışta. Ancak Home tuşunun ortadan kalkmış olması baya büyük bir olay. iPhone 7'lerdeki teknolojiye biraz benziyor ama Home tuşu içeriye gömülmüş. Aynı zamanda küçük iPhone'lar için çift kamera olması da bence oldukça güzel olmuş. Şimdi çakma dedik bunu arkadaşlar. Bakalım içinde neler var. Şöyle tuş girdiğimizi açıyoruz. Direkt şöyle Apple Store'a girdiğimiz zaman. Apple Store dedim ama içinde bildiğiniz gibi Google Play var arkadaşlar. Şöyle Web Tekno uygulamasını açalım. Telefonu iPhone 8 olarak algılıyor. Android altın marshmallow sürümünü olduğunu belirtiyor. Bunun yanında çift kamera var dedik. Çakma olanın sadece bir tane kamerası çalışıyor. Ön kamerası da var. Gördüğünüz gibi VGA'dan hallice bir kamerayla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bir de ayarlara girelim şöyle isterseniz genele bakalım. Hakkında dediğimiz zaman isim iPhone 8 olarak çıkıyor. Aynı zamanda 32 GB'lık bir kapasitesi olduğunu görüyoruz. Telefonda Siri çalışmıyor arkadaşlar bunu da merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle basılı tutalım ve karşımıza Hello, I am Evi diye bir şey çıkıyor. Yarım yamalak çevrilmiş İngilizce bir şey. Selam diyelim bakalım bize ne cevap verecek. Şu an sunuculara ulaşamıyorum diyor daha sonra tekrar deneyiniz diyor. Biz de zaten senden farklı bir performans beklemiyorduk. Apple Watch'a bakalım ne varmış. Evet bastığınız gibi geriye kapanıyor. Yani hiçbir şey yokmuş. Her zaman dediğimiz gibi çakma telefonlarda hesap makinesi genellikle en düzgün çalışan şeydir. Evet gördüğünüz gibi o da çalışmıyor arkadaşlar. Basıyorsunuz ve geriye atıyor. İndirilenlere bakalım bile. Ona girdi. Enteresan. Biz bununla ilgili bir görsel paylaşmıştık. Biz de gelin şimdi bir telefonun içine bakalım ne var ne yok görelim. Direkt bir açmayı deneyelim. Açalım ben bakalım de, ne varmış içinde. <gülüyor> bu kadar dandik bir rap. Yani kadar... gerçekten hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Bir de bir şey ooo hemen saldı kendimi. <gülüyor> bataryaya, bataryaya dikkat. Ben bataryayı insan gibi sökmek istiyorum. Aa, öyle, öyle insan yani. gibi dedim. <gülüyor> öyle bunu yavaş yavaş çıkaracaksın. Bu neymiş evet. lan? Ne yazıyor burada? Yanında. Şimdi bak sana esas fail'i göstereceğim kamerayla Aynen. ilgili. Gördüğünüz gibi videoda az önce bahsetmiştim. Biri boş demiştim. Aha da hakikaten boş. İkinci kamera boşluğu var gördüğünüz gibi. Bayağı plastik. Evet. Dur! Hangi kablo? Evet. <gülüyor> Siyah. <Yes. gülüyor> Evet arkadaşlar bu da çakma telefonun içinden çıkan ana kart. Bu da ön kamera arkadaşlar. Bunu alıp arkaya taksak çift kamera olur mu acaba? Olmaz muhtemelen. Yani ben burada şunu gördüm. Bu telefon hakikaten sağlamlık testine hak etmiyormuş. Tabii tabii. Fark o değil mi etmedi. Çünkü tornavidayı değdirdiğim anda ekran çatladı Zor zaten. Sanki korktu telefon Allah web'te diye. Ayna. <gülüyor> ya ben elimi kessem diye, diye korkuyorum artık. ama. Yapma. Ver onu bak ben bıçakla girelim şöyle. Evet Lütfi, bundan ötesi yok artık. Vallahi ben bu kadar kolay parçalanan bir telefon görmedim yani. E artık videomuzu kapatabiliriz. Arkadaşlar Lütfi yani çakma telefonları almayın etmeyin. Yani hem sağlıklı değil hem dayanıklı değil yani... hem de çakma yani daha ötesi yok. Şunu şöyle sınıflandırabiliriz bunun üstündekileri. Şu kanser, şu kısır, ur... <gülüyor> Sağlıksız ve tamamen Şekilden ibaret ürünler İkincisi Bence... yani şarja taktınız Pili patladı bilmem ne oldu karşınızda Hiç muhatap bulamazsınız Çin dediğim 1.5 milyarlık yer kime soracaksın ne edeceksin Ne yapacaksın <gülüyor> yani Aynen. böyle bir şey yok Eğer arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan Beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan Herhangi bir şey yorum önünden bize sormayı Unutmayın ankette şunu hazırladık Lütfi ile konuştuk dedik ki Yani bu adamlar neye güveniyor sizce Orijinal tasarım böyle mi olacak Ankette cevapları arıyoruz o zaman görüşmek üzere. Hep başka web tekno videosunda görüşürüz. Hoşça arkadaşlar. Millet iki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.